Kali Linux kurulumunu göstermeye çalışacağım. VirtualBox üzerinde e, kurulum yapacağız. Hemen başlayalım. Yeni bir makine ekliyoruz. <gülüyor> Kali Linux yazalım. Kaydedeceği yer. Eğer Linux'un türünü biliyorsanız seçebilirsiniz. Kali Linux Debian tabanlı bir Linux olduğu için Debian seçebiliriz. Ubuntu Linux kuracağım. Belleği bilgisayarınızın kendi sanal makinenin belleğini bilgisayarınızın belleğine göre kıyasla verebilirsiniz. Benim 16 GB belleğim varmış. Aynı anda birden fazla sanal makine çalıştırmam gerekiyorsa <gülüyor> çok fazla vermemekte fayda var. 2 GB vereyim şimdilik yetmezse eğer <gülüyor> daha sonra tekrar artırabiliyoruz zaten. Aşağıda hard disk ekleyip eklenmesi ile ilgili bir seçenek var. Ortadaki seçenek default olarak seçilir olan Creative Virtual Hard Disk seçebiliriz. <gülüyor> Artiski de yapsın. Kali'ye en az 20 GB disk verilmesini tavsiye ediyorum. Hatta 8 GB galiba yetmiyor diye hatırlıyorum. Çok emin değilim ama ben 30 GB vereceğim. Eğer ki bilgisayarınızda yer sıkıntısı varsa Dynamical'ı Allocated seçerseniz eğer ihtiyaç oldukça bu disk alanını kullanın. Yani ben burada 3 TB yazsam yazamıyormuşum gerçi. 2 TB varmış maksimum ama sadece ihtiyaç oldukça kullanır e, bu disk alanını. O yüzden hani fazla fazla verebilirsiniz. Bir zararı olmaz. <gülüyor> Fixed size derseniz bilgisayarınıza doğrudan 30 GB'lık bir yer işgal eder. Kurduğunuz sanal makine. E, kullansanız da kullanmasanız da 30 GB bilgisayarınızda yer kaplamış olur. Fixed size'ın avantajı da sürekli disk boyutunu değiştirmekle uğraşmayacağı için daha performanslı bir şekilde çalışmasıdır. Yani benim şu an SSD diskimde yer sıkıntım ...olduğu için ben dynamically allocated yani dinamik e, ayarlanmış seçiyorum. <gülüyor> Artık dosya türü. Default olan VirtualBox'ın zaten kendi disk imajı kurcalamaya gerek yok. Eğer VMware'den bir tane makine getirmiş olsaydık VMDK formatında gelecekti. <gülüyor> Diğer formatlara destekliyor ama VirtualBox'ın kendi formatının daha uygun olacağını düşünüyorum. Sanal makine oluştu. Benim birçok sanal makinem var. Burada gördüğünüz gibi. <gülüyor> Çalıştıralım sanal makineyi. Power off. Şöyle ekranı görünürüne getirmeye çalışayım. Startup Disk'i seç diyor. Daha önceden indirmiş olduğum Kali Linux CD'sini göstereceğim. <gülüyor> Kali Linux son sürümü. 2023.1 Az önce indirdim. Seç dediğimde buraya geldi. <gülüyor> Şimdi kurulum başlıyor. grafik install'ı seçebiliriz. <gülüyor> e, fareyi buraya tıkladıktan sonra şu an bir sayaç var. 20 saniye 19 saniyede gidiyor. Onu bir durdurayım. Herhangi bir tuşa bas diyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şuradaki right control yazan kısma dikkat ederseniz bu yüzden host key dediğimiz e, <gülüyor> Türkçesinde diyelim bilemedim. İşte VirtualBox'taki hani temel sanal makineye giriş çıkış için kullanacağımız tuşun adı. Right Control yani sağ kontrol tuşu diyor. Bu sanal makinede eğer ki fare kullanımı yoksa buraya tıkladığımız zaman fare iptal oluyor haliyle. Yani grafik ekranda bir şey yoksa. Burada sağ kontrol tuşuna basarak sanal makine içerisinden çıkabiliyoruz. Tekrar tıkladım. Şu an fareyi sallıyor olmama rağmen fare işareti hiçbir yerde yok. Okları kullanarak en üstteki graphical install, install'a gittim. lazım olduğunu tekrar kontrol tuşuna basarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sanal makinin içerisinden çıkıyorum. Kurulum dilini soruyor. Kurulum dilini İngilizce seçeceğim ama klavye ayarlarını Türkçe olarak yapılandıracağım. <gülüyor> Neden İngilizce derseniz internette kaynak aradığınızda İngilizce daha kolay bulabiliyorsunuz. Bir hata mesajı aldığınızda İngilizce olarak destek bulmanız daha kolay oluyor. Ee, time zone ve system locale için <gülüyor> lokasyonu seç diyor. Bakalım Avrupa'da mıyız, Asya'da mıyız? Zannediyorum Asya'da çıkacağız. Bazen Avrupa'da, bazen Asya'da çıkıyoruz bu işletim sistemlerinde. <gülüyor> Türkiye'yi bulduktan sonra devam ediyorum. Şimdi Amerikan İngiliz yerine Türk Q'yu seçerek Türkçe Q klavyeyle Devam ediyorum. Diskim sesli olduğu için hızlı gidecektir diye düşünüyorum. Şöyle biraz bekleyelim. Bakalım ne yapıyor. Şu an sanal makinenin at modunda olduğu için... Net Türkiye bağlandı. <gülüyor> Domain'im boş kalsın. Önemli değil. Full name for the new user. User name for account. Az önceki tam ad at soyad yazmam gerekiyordu. Bu sefer e account için bir hesap ismi yazmam gerekiyordu. <gülüyor> İlk yine Türkçe karakter kullansam da bu ikincisini kullanmamak daha mantıklı. Hepsine Murat dedim geçtim. Şöyle uzun bir parola yazayım. <gülüyor> Karmaşık uzun bir parola. Disk'i formatlamak için hangi seçeneği kullanacağımızı soruyor bize. Guided use entire disk dersek, bizim buna verdiğimiz sanal, mak sanal makinedeki 30 GB disk'in tamamını <gülüyor> otomatik olarak, default, kendi varsayılan seçeneklerle yapılandıracak. Use entire disk and setup LVM dediğimizde, Logical Volume Manager kullanarak, yani partition'ları mantıksal olarak disk bölümlerini yapılandıracağı için Disk bölümlerini büyütüp küçültmek daha kolay olabiliyor. Ama e, sanal makinede kullanacağız. Zaten çok önemli değil. Çok açıkçası bana lazım bir şey değil. Altta ki de Encrypted LVM. Yani yeni logical volume olsun. Mantıksal e, disk bölümleri olsun. Ama bunlar şifrelenmiş bir şekilde korunsun diyorsak eğer bunu seçebiliriz. <gülüyor> açıkçası ben böyle şifrelenmiş disk bölümlerinden biraz korkuyorum. Yani zorunlu olmadıkça. Yani bugün gün kendi diskimizi açamayacağım diye korkuyorum. Zorunlu olmaz ki çok kullanma taraftar değilim. <gülüyor> Manuel dersek de Oturup kendimiz bütün disk bölümlerini elle yapmamız gerekiyor. Eğer bir server kurulumu yapıyorsak manuel yapmak daha mantıklı. Çünkü e, serverda yapacağımız işe göre hangi klasörün, hangi disk bölümünün ne kadar yere ihtiyacı olduğunu elle belirleyebiliyoruz. Ama şu an öyle bir ihtiyacım olmadığı için bütün diski sen kullan diyorum. Beni mümkün olduğunca uğraştırma. En kolay seçenek üsteki seçenek. Kılavuzlu bir şekilde. Bakın diskimi buldu. 30 GB vermiştim. 32.2 GB olarak gördü. <gülüyor> All files in one partition recommended for new users. Yeni kullanıcılar için bu tavsiye edilir diyor. Ee, az önceki bahsettiğim hani <gülüyor> disk yapısını bölümlemeyi elle yapıyor olsaydık e, şu klasörleri komple kendimiz elle yapabiliyor olacaktık. Eğer bir server kurumunu yapıyorsak bunları müdahale etmekte fayda olabilir. Ama masaüstü tarzı, destat tarzı bir işletim sistemi kuruyorsak hiç ihtiyacımız yok böyle bir şeye. All files in one partition dersek eğer tüm klasörler, e, tüm Mount edilebilecek tüm klasörler <gülüyor> kök sistemde. direk hepsi aynı disk bölümün içerisinde olacak. Sonra olarak şöyle tekrar kontrol ediyoruz. Emin misiniz diyor. Bakın bütün e, disk bölümlerin tamamını bölü olarak köke mount ediyor. Bir de swap alanı için. Yani diskin, e, makinenin, sanal makinenin belli yetmezse kullanılacak disk alanı için 1 GB oluşturdu. <gülüyor> tamam diyoruz. Finish partitioning değişikleri diske yaz. Ee, diskin boot'unu MBR'ye yazmak ister misin diyor. Evet diyoruz. Herhalde öyle diyor değil mi? Yok. Yok artık formatlayacağım emin misiniz diyormuş. Tamam ben de formatlı diyorum. Right change to disk. Her şey tamam. Burada ben <gülüyor> sanal makinenin aslında ayarlarından şöyle birkaç bir şeyden bahsedebilirim belki arkada kurulum devam ederken. Ee, network kısmına gelirsek, networkte bakın NAT var, Bridge var. Yeniden başladıktan sonra video çok uzun olmamışsa belki Bridge de deneyebilirim. NAT her ortamda, her koşul altında internete rahatlıkla çıkabileceğimiz, yani sanal makine üzerinden internete rahatlıkla çıkabileceğimiz bir durum. Evet. Hani cep telefonlarımızdan internet bağlantı paylaşımı yapıyoruz ya. Aynı onun gibi bu da kendi benim kullandığım işletim sistemimden, ana makine işletim sisteminden sanal makineye kendi internet bağlantımı paylaştırmış oluyorum. Dolayısıyla aslında internete giren bir tane IP adresim var benim. Kaç tane sanal makine açık olursa olsun hepsi not dediğimiz sistemin arkasında olduğu için internete doğru çıkan bir tane IP adresi olmuş oluyor. Bu her yerde garanti çalışacak olan bir sistemdir sanal makinenizin internete çıkması konusunda. Ama NAT'ın bir dezavantajı var. NAT'ta e, diğer yönden geliş yok. Yani internet tarafından, yani şöyle söyleyeyim. Benim kendi fiziksel bilgisayarımın bağlı olduğu ağ üzerinden, <gülüyor> kablolu veya kablosuz neyse, sanal makineye erişilmiyor NAT modunda. Eğer ki böyle bir ihtiyacınız olacaksa, yani mesela Kali Linux kurdum. Hadi ben bunun konsoluna put ile bağlanayım ağdaki diğer bilgisayarlardan diyecekseniz, NAT modu olmuyor. <gülüyor> Onun için bridge yapmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bridge yaptığınızda hangi <gülüyor> Ethernet kartına bunu köprüleyeceksiniz onu seçiyorsunuz. O zaman kendi bilgisayarınızın IP adresi neyse mesela benim bilgisayarın IP adresi şu anda 192.168 işte bir nokta uyduruyorum şu an 50 ise sanal makinenin de 192.168.1 ile başlayan bir IP adresi oluyor. Ve internete doğru bakıldığında sanki iki tane bilgisayar kullanıyormuşum gibi gözüküyor. İki bilgisayarda da hem giriş hem çıkış yönde <gülüyor> bağlantı yapılabiliyor. Bu el ağınızda e, sınırsız IP veren sistemlerde sorun olmaz ama belki kurumsal ağlarda sınırsız IP vermezlerse yersiz sorun olabilir. O yüzden NAT modu internete çıkmak için kesinlikle garantilidir. E, NAT modu kullandığınızda da <coughs> VirtualBox'ın ayarlarından eğer e, port unutmadını port translation Port port forwarding galiba. Port forwarding herhalde var, yazıyordu galiba. Port forwarding yaparsanız eğer <gülüyor> o zaman da yine NAT modu de belli portları buraya yönlendirebilirsiniz. Yani örneğin işte 22 SSH portu dışarıdan buna 22'den SSH'ten bağlanılsın istiyorsanız eğer kendi fiziksel makinenizin herhangi bir portunu işte 25. portunu 100. portunu neyse sanal makinenin 22. portunu yönlendirebilirsiniz. O zaman da NAT modundayken de şey çalışmış olur. Ee, bakın şurada port forwarding evet. İlk başta bir hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Port forwarding'e basarak, port forwarding'e basarak <gülüyor> şuradan yeni bir kural ekleyip benim fiziksel makinamın mesela işte e, 22. portuna gelen tüm istekleri bu sanal makinenin 22. portuna gönder gibi bir şey yapabiliyorsunuz NAT modunda da ihtiyaç olursa. Hangi bileşenleri kuracağım diyor. XFCE kalın default environment'ıymış. Grafik arayüzüymüş. Gnome muhtemelen biraz daha fazla kaynak tüketiyordur diye düşünüyorum. K KD ise en fazla kaynak tüketen grafik arayüzüdür diye düşünüyorum. Dolayısıyla XFCE kalmasını istiyorum. Çünkü ben sanal makinede kullanacağım için biraz hafif olmasını tercih ediyorum bu sanal makinenin. Sonuçta ben grafik arayüzü için kullanmayacağım bunu. İçinde gelen araçlar için kullanacağım. Burada da hangi araçlar kurulsun diyor. Tamam default seçenekleri bırakıyorum. Çok uğraşmak istemiyorum. Çünkü kurulumdan sonra da istediğimiz araçlara tekrar yüklemek mümkün. Eğer ki zaten kaleliği full yüklemek isterseniz kendi web sayfasında yanlış hatırlamıyorsam 10 küsur gigabaytlık bir imaj olması lazım. <gülüyor> o imajı indirip o imaj üzerinden çok fazla sonradan kurulum yapma ihtiyaç kalmadan kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela o arkada kurulum devam ederken şöyle ben de direkt Kali dedim şey geldi. Ee, şöyle ana sayfadan gidelim. Kali'nin sayfasına gittiğimizde Get Kali Get Kali kısmına tıkladığımızda bakın bir çok farklı şey var. Ee, Kali indirme seçeneği var. Installery Meclisi kullandım az önce. <gülüyor> Installery Meclisi'ne girdiğimiz zaman 64 bit 32 bit seçeneğini seçtiğimizde bakın ben default olarak şunu kullanıyorum 3.6 GB'lık imajı az önce e, başlattım. 64 bitlik normal installerı. <gülüyor> Eğer ki az önce bahsettiğim gibi everything'i seçersek şurada bakın 10 GB yazıyor. 10 GB'lık bir imaj indirmemiz gerekiyor. İster tek şu linkten ya da torrent ile indirebiliriz. E, bu arada şuna gelince bakın net installerı diyor. 460 MB yaklaşık bir imaj var. Bir de weekly diyor. Son güncel ee, tam yani en son sürümleri kullanmak isterseniz uygulamaların <gülüyor> weekly'i de deneyebilirsiniz. Ama şu recommended iyidir açıkçası burada yazdığı üzere. Diğer seçeneklere bakarsak arkada kurulum devam ederken biraz daha ben konuşayım bari Canım sıkılmasın. <gülüyor> Virtual Machines var mesela. Virtual Machines'e tıkladığımızda zaten şurada e, farkları söylüyor. <gülüyor> Hazır, kurulmuş bir sistem. Yani bu bizim arka tarafta yaptığımız kurulum aşamalarını hiçbir şekilde yapmaya gerek yok. Buna tıkladığımızda hangi sanal makine platformunu kullanıyorsak, 64 bit, 32 bit şeklinde VMware VirtualBox QM'u ee, seçebiliriz. Mesela ben VirtualBox kullanıyorum. Kendi bilgisayarımda. VirtualBox için 2.7 GB'lik bir imajı indirdiğimizde <gülüyor> Aşağıda gözüküyor. Bakın dosyanın uzantısı 7Z formatında. 7Z formatı oldukça güzel sıkışmış bir format. Şuradan e, benim indirdiğim önceki imajlara bakarsanız 7Z imajı şurada. 2,9 GB. Gerçi 2022-4 bir önceki sürümün imajı ama hani 7 Mart'ta indirmişim. O da çok şey değil. E, bugün kaç Mart? <gülüyor> 13 Mart. Bir hafta önce indirmişim. Bunu açtığımız zaman şöyle bir klasör çıkıyor. Ve klasörün içerisine bakarsak 13 diğer boyut bir e, klasör açılıyor. Zaten VDI dediğimiz yani Virtual Disk Image, VirtualBox'un kendi disk imaj formatı <gülüyor> direkt bu boyutta geliyor. Hani bakmayın bu virtualization formatında indirdiğimizde boyut ufak gibi gözüküyor ama açtığınızda kocaman bir imaj oluyor yine. Yani boyuttan yana bir tasarruf sağlamıyor bunlar bize. Onu söylemek istiyorum. Peki bunlar ne sağlıyor? Sadece direkt e, kurulumla uğraşmadan hazır sanal makineyi import etmemiz için kullanılıyor. <gülüyor> Şunu indirdiysek e, direkt gücülü baksan import deyip sanal makineye import edebiliyoruz. Peki başka seçeneklere bakalım neler var başka? Kurulumu da kaçırmayalım arka tarafta devam ederken. Sanal makine imajı dedik. ARM bilgisayarlar için mesela Raspberry Pi kullanıyorsanız eğer Raspberry için kullanabileceğiniz ARM işlemciler için. E, mobil sürümü hakkında hiçbir bilgim yok hiç bakmadım. Sonuçta Android üzerinde çalışır diyor ama açıkçası bir fikrim yok. Cloud konusunda hiç kullanmadığım için yorum yapamayacağım. Bulut zaten kullanmıyorum ben. Ya kullanmıyorum derken kullanmayı tercih etmiyorum babında değil de çok ihtiyacım olmuyor. Genelde çalıştığım kurumda kendi veri merkezimiz ve sunucularımız olduğu için bulut tabanlı sistemleri çok ihtiyacım olmadığı için bilmiyorum bulut tarafını. Konteyner yapısı... Docker gibi ya da işte LXD gibi bu tarz yapılar kullandıysanız daha önce konteyner yapıları e, sisteme çok fazla yük getirmeden daha pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. <gülüyor> live Boot Bu da güzel bir yöntem aslında. Ee, USB belleğiniz varsa mesela çok kullanmadığınız bir USB belleğinizin bir tanesine işte 8 GB bir belleğe Live Boot şeklinde kaleyi kaydedebilirsiniz. Bu ne sağlar? Yanınızda kaleyi taşımanız sağlar. Herhangi bir yere gittiniz, Ortama açık bir bilgisayarda, bilgisayar laboratuvarında mesela, internet kafede vesaire, Bu imajı bilgisayara takıp açarsanız, eğer yani bu USB belli <gülüyor> kendi kali Linux'unuzu kullanabilirsiniz. Eğer arka taraftaki, yani bilgisayarın kendi üzerindeki işletim sisteminde, örneğin işte Windows 10 ise, 11 ise, orada virüs varsa, keylogger falan tarzı, trojan tarzı bir şeyler varsa sizi ilgilendirmemiş olur. Siz kendi işletim sisteminizle çalışmış olursunuz. <gülüyor> Diğer taraftan mesela adli bilişim işleriyle ilgilenenler de bunu tercih edebiliyor. Çünkü adli bilişim işleriyle çalışırken bilgisayara, daha doğrusu bilgisayarın üzerindeki deliller toplanacaksa çalışan bilgisayarın imajına zarar vermemek için, delillere zarar vermemek için o bilgisayardaki işletim sistemi genellikle çalıştırılmaz. Dolayısıyla bilgisayar çalıştırılmadan, işletim sistemi açmadan sistemi tarama ya da sistemde inceleme yapma imkanı olmuş olur. WSL'de Windows'un içerisinde gelen <gülüyor> Windows Subsystem for Linux <gülüyor> adı verilen bir e, Linux tabanlı yapı. Bu konuda çok bir fikrim yok aslında ama e, Windows kullanmadığım için Windows'ta bayağı uzun süredir bunu Windows bileşenlerinden ekle kaldır yapabiliyorsunuz. Oradan Windows'ta işte Ubuntu, kali vesaire gibi Linux'ları kullanabiliyorsunuz. Sanal makine için ayrı bir şey çalıştırmadan, ayrı bir sanal makine platformu çalıştırmadan doğrudan Windows'un kendi içerisinde kullanabiliyorsunuz bunları. Tabi arka tarafta yine bu bir sanal makine platformu kullanıyor mutlaka. <gülüyor> bu WSL servisiyle beraber emin değilim ama Hyper-V tarzı bir şey kullanıyor arkada bir şekilde. <gülüyor> bu da denenebilir. Özetle çok hızlı bir şekilde Kali denemek istiyorsanız eğer sanal makine platformu kurup bir tane VirtualBox ya da VMware kurup bilgisayarınıza ya da QOM'u kurup bilgisayarınıza hızlı bir şekilde bu imajlardan uygun olanı indirip hemen sanal makine olarak import edip kurabilirsiniz. Daha doğrusu kullanabilirsiniz kurmanıza gerek kalmadan. Yok ben kurulumunu da denemek istiyorum derseniz installer imaj <gülüyor> ya da USB'den kullanmak istiyorum derseniz hemen Live Boot seçebilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için sonuçta bu video biraz yeni başlayan videosu olduğu için En kolay yöntemlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Biraz da şöyle Kali'nin ana sayfasında ne var diye bir bakalım. <gülüyor> Kali ile Perrott'ın farkından bahsedeyim biraz. Kali Linux aslında çok ekstrem Backtrack Linux diye duymuş olanlarınız vardır. Bu tarz işlerde bilişim güvenliği konusunda en yaygın kullanılan dağıtımdı. Kali Linux onun devamı aslında... <gülüyor> Şu anda yine bilmiyorum ama muhtemelen en yaygın kullanılan e, Linux dağıtımı olabilir bilişim güvenliği alanında. Alternatifleri var mı? Tabii ki var. E, mesela işte Parrot Linux gibi yaygın alternatifleri var. Mesela DistroWatch sitesine girip bakarsak. Ne yapalım? Şuradan örneğin Kali Linux'u <gülüyor> şöyle tıkladığımızda. Şurada bakın Debian tabanlı olduğunu görebiliyoruz. Kurulum sırasında ilk başta makineyi tercih ederken seçmiştim hatırlarsanız. Ee, çok farklı mimarilere, farklı işlemcilere destek verdiğini görebiliyoruz. Bakın 32 bit, 64 bit, Apple vesaire birçok işlemciye destek veriyor. Yine farklı grafik arayüzler var isteyen kullanıcılar için. <gülüyor> Kategoriye baktığımızda da veri kurtarma, adli bilişim, canlı, USB, Raspberry Pi, security diye devam ediyor. Mesela security'den şöyle tıklayıp da gidersek bakalım security konusunda ee, <gülüyor> hangi türler var hangi da Linux dağıtımları var seker? mesela bakın Kali Linux işte eskiden Backtrack'ti diye anlatıyor Debian Based vesaire diye biraz daha oyalamam gerekiyor videoyu kesmemek için şöyle devam edersek Parrot Linux yine çok popüler bir Linux dağıtımı <gülüyor> ee, yine Debian tabanlı aslında Kali'ye göre bu biraz daha e daha yeni çıkan bir şey Buna tıkladığımızda mesela yine temel bilgileri görebiliyoruz. Ama mesela bakın bu sadece 64 bitlik bir mimari için sunuluyor. Yani 32 bitlik bir bilgisayarda çalıştırmak isterseniz bunu uygun olmuyor. Ben aslında birkaç senedir derslerde Linux kullanmaya çalışıyordum. Arayüzü biraz daha sanki hafif gibi sanal makinede biraz daha <gülüyor> iyi çalışacağını düşünüyordum ama e, okuldaki laboratuvarlarda bazen çok eski laboratuvarlarda denk gelebiliyor. 32 bitlik bilgisayar geldi mesela geçen dönem. 32 bitlik bilgisayarlarda sanal makinede de Parrot Linux çalıştıramadım. Ve oldukça yordu beni. O yüzden Kali Linux şu an çok fazla farklı platforma destek verdiği için açıkçası benim için daha tercih sebebi. Yani performans olarak da yani sanal makinede çalıştırırken hangisi daha ağır, hangisi daha hafif derseniz açıkçası çok o kadar yoğun test edemedim. O kadar bir şey diyemeyeceğim, yorum yapamayacağım. Farklı dağıtımlar da var. İsteyenler için burada detaylı böyle bakılabileceklerine bilecek. Tabi sadece Linux'lar yok. Aynı zamanda BSD tabanlı işletim sistemleri de var. Bakın mesela OpenBSD. Bu arada ben Security kategorisine tıkladım ama Security kategorisi... <gülüyor> sanal, sanal makinenin acaba kaynaklarını daha fazla yapıp da mı başlasaydım diye düşündüm. Uzun zamandır bilgisayar makale Linux kullanmadım. Ne kadar sürdüğü hakkında bir fikrim yoktu. Bayağı da uzun oldu. 23 dakika oldu. Kuruluma videoya başlayalım Çekirdek sayısını ve bellek miktarını artırıp kursu muhtemelen daha rahat çalışacak diye düşünüyorum. Bir yandan da ekranda gözükmüyor tabi ama bilgisayarımda çok çok fazla çalışan arkada süreç var. <gülüyor> Onları da durdursam belki biraz daha iyi olurdu ama artık birkaç tane daha sanal makine çalışıyor yani size öyle söyleyeyim. Olmadı. Videoyu durdursam diyeceğim ama şimdi muhtemelen hızlanacak diye düşünüyorum bu kadar da. Neyse, biraz devam edeyim ben buradan. Biz security kategorisine tıkladığımız için az önce DistroWatch sitesinde mesela OpenBSD de geldi. <gülüyor> e, OpenBSD yani daha Unix tabandı bir işletim sistemi. Linux çekirdeğini kullanmıyor. BSD Unix çekirdeğini kullanıyor. DistroWatch e, sitesi sadece Linux'ta değil, Unix tabanlı işletim sistem. BSD tabanlı işletim sistemlerini de takip ediyor. Distribution kategoride mesela işte security değil de Forenzik diyelim mesela. Forenzik adli birleşim diyelim. <gülüyor> o zaman bakın ilk iki sırada Kali ile Perrott geliyor. Yani seçtiğimiz kategoriye göre eğer adli birleşim çalışacaksak Kali'nin XI, Perrott ikinci gibi gözüküyor şu anda. Onun altındaki açıkçası hiç bakmadım. Yani isimlerini bazen duyuyorum ama şunu mesela merak ettiğim bir projeydi. Ama ne durumdadır bilmiyorum. Ee, yaygın olan özellikle Kali ile Perrott daha çok tercih ediliyor. <gülüyor> İkisinde de araçları güzel bu arada. İçerisine giren araçlar güzel. Hangisini kurarsanız kurun. Aşağı yukarı e, Kali Linux ile Parrot Linux baktığımızda aşağı yukarı e, dokümanlar hani aşağı yukarı derken büyük oranda uyumludur birbiriyle. Yani Kali Linux için mesela bir doküman takip ediyorsunuz. Parrot da çalışacaktır. Ya da tam tersine Parrot Linux için bir doküman buldunuz. Kali da çalışacaktır. Hatta çok eski bir doküman buldunuz. işte Backtrack üzerinden anlatıyor. Onun bile çalışma ihtimali var. Hiçbir şey bulamadınız, ee, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. İşte Debian tabanlı, Ubuntu tabanlı belgelere bakabilirsiniz. Çok çok yaygın kullanılan işletim sistemi Ubuntu, Debian tabanlı aradığınızda, Ubuntu tabanlı aradığınızda çok fazla daha kaynaklanma ihtimaliniz var. Ee, böyle yaygın bir işletim sistemi üzerinden türetilmiş dağıtımları tercih etmenin böyle bir avantajı var. <gülüyor> Biraz da Diss Robot'un sayfasındaki dağıtımlardan bahsedeyim. Nasıl oyalayacağım bir şeyleri anlatacağım bir şekilde. Mesela şu sağ tarafta bakın rank var. Şu Pencereyi düzgün bir şekilde çekebilirsem biraz evet. Şurada sağ tarafta bu Linux dağıtımlarının <gülüyor> ne kadar popüler olduğunu görüyoruz. Popülerlikten kastımız buradaki bakın Page Hit Ranking diyor. Mesela son 6 ayda ne kadar tıklanmış bunlar. İşte son 12 ay dediğimizde belki biraz daha sıralamalar değişebilir. Çok da değişmedi herhalde. Yıllara sayıda bakabiliyoruz. Bakalım şöyle son 3 ay dediğimizde hangi dağıtımlar popülermiş. <gülüyor> Bu ne? Hello Sistem diye bir şey çıkmış. Gelmiş piyasaya. Tabi biraz daha kararlı olsun diyorsanız eğer kendinize bir Linux dağıtımı seçme noktasında bir... Araç varsa eğer biraz daha uzun süreli bakmakta fayda var. Şu listenin başında gelen işletim sistemleriyle sorun yaşama ihtimalinin daha az olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu kadar fazla sürmemesi gerekiyordu ya. Muhtemelen birisi çok fazla kaynak açık diye bir deneyim şansım bakalım. Ofis belgeleri de var. OBS'ye şey kayıt yapıyor. Ey maşallah. İşlerimi çok kullanmıyor ama bellek bayağı bir yoğun gibi gözüküyor. <gülüyor> Uzun süre ortalarda takıldı. Şimdi geçti biraz. Şöyle boşta bu devam ederken arka planda biraz sohbet edeyim ben de plus row'daki üstteki dağıtımlardan tercih edersek daha sorun yaşama ihtimalimizin az olacağını düşündüğümü söylemiştim. <gülüyor> Mesela MX Linux şöyle biraz tıklayalım bakalım. Neymiş bunun özelliği? Debian tabanlı bir dağıtımmış. Yunanistan ve Amerika orijinli yine farklı mimariler birkaç tane destekliyor. Şu kategori'ler bize biraz bilgi veriyor aslında. Mesela Raspberry Pi için uygun bir işletim sistemiymiş. Canlı ortamdan çalışabiliyormuş. Live medium'da çalışabiliyormuş. Desktop oriented solution, debilence, stable bench, cooperative bench, or <gülüyor> between. Geçelim. Mesela Endeavor'a bakalım. Eskiden bunları böyle Farklı deneyim kusura denerim ama şu an o kadar o kadar fazla var ki böyle çok e, deneyemiyorum bile. Zaten çok vakit anlamında da müsait değilim. Ne tabanlıymış? Art menüs tabanlıymış. Sadece 64 bitlerde çalışıyormuş. Sinemon geliyor. Sinemonu seviyorum aslında ben arayüz olarak ama bu kendi şu anki bilgisayarımda biraz e, sistem tray'de ikonların olduğu kısımda biraz sorun yaşadım, düzeltemedim, uğraşamadım. Mate'e geri döndüm. Mate arayüzü. Sade seviyorum ben. Şu başlat menüsün eski Windows tarzında seviyorum. <gülüyor> Mate kullanıyorum şu anda da. Ende burada geçtim. Bakalım ne var. Mesela Mint var. Mint'i bir ara denemiştim. Sonra Ubuntu'dan çok uzaklaşmayı uzaklaştığımda konformun gittiğini hissettim. Mint'in falan arayüzü güzel ama yine Ubuntu tabanlı. Ama Ubuntu'dan mesela şu an Ubuntu Mate kullanıyorum. Ubuntu Mate'e göre biraz daha uzak Ubuntu'dan. Ama arayüzü gerçekten güzel. <gülüyor> Zaten e, şu Cinnamon tarzı default geliyor herhalde. Cinnamon grafik arayüzü. Cinnamon grafik arayüzüne Linux Mint'ten sonra merak... Sarmıştım. Güzel bir grafik. Ee, Masöz ortamı, desktop environment. Ama biraz sorun yaşadım. Bu sefer nedense? Manjaro, Popos, Fedora. Bu arada ilk başta çoğu fark etmenizin bilmiyorum. Debian tabanlı, Ubuntu tabanlı dağıtımlar. <gülüyor> Arch Linux dağıtımı çıktı iki tane mesela bu Arch Linux tabanlıymış. Ee, Pop'a da bakalım. Popos. Mesela bu da Ubuntu ve Debian tabanlı olduğunu söylüyor. Fedora'ya ise geldiğimizde Red Hat tabanlı bir dağıtım. Basiton Independent diyor ama ee, ya bağımsız olmasına rağmen Red Hat kökenli bir dağıtım. Yani şurada da bakın yazmışlar. CentOS Linux gibi bu redit tabanlı bir dağıtım. Mesela CentOS Linux daha çok sunucu tarafında kullanılmaktayken Fedora ise <gülüyor> daha çok masaüstü, Destek uygulamaları tercih edenler için kullanılıyor. Ubuntu zaten en yaygın dağıtımlardan bir tanesi. Yıllara sahip bakıldığında yani şurada son 12 ay dediğimiz için son zamanlarda popüler trendleri yükselen dağıtımlardan çok liste başı geliyor ama bunu mesela uzun vadeli <gülüyor> bakarsak Ubuntu en yaygın dağıtımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ubuntu, Fedora, Mint yine oldukça popüler. Desktop kullanmayanlarda da Debian özellikle sunucu tarafında kararlı, çok sağlam sistem isteniyorsa yani çok e, güvenlik, sağlamlık, kararlılık <gülüyor> hat safhada isteniyorsa Debian biraz geriden gelir yazılımlar, versiyonlar ama güzel test edilip gelir. Ama mesela yıllardır <gülüyor> hem Debian kullandım, hem Ubuntu'nun serverını çok kullandım. Ubuntu serverla hiçbir sorun yaşamadım. Ama çok çok kritik bir sistem olsaydı, belki Debian server düşünebilirdim ben de. OpenSUSE Almanya kökenli, ee, şöyle temel dağıtımlara baktığımızda aslında Reddit e, tabanlı dağıtımlar, <gülüyor> işte Debian taban dağıtımlar, Linux tabanlı dağıtımlar ve bir de SUSE çıktı. Suse'de Almanya kökenli. Asıl orijinal bir dağıtım. Yani independent, bağımsız, kendisi orijinal bir dağıtım. Yıllardır, yani Linux'ta ilk çıkan nasıl diyelim, dedeler, şu şeylerin gittiği, hani Türklerin şu boyu, o boyu, bu boyu falan diyoruz ya. Mesela böyle isimlerini de hatırlayamadım. Kayı boyu vesaire. <gülüyor> i̇lk o boylardan bir tanesi aslında bu. Daha sonrasında birçok ee, hem senin kendisi hem de türevleri olarak yaygınlaşan bir dağıtım. Kök dağıtımlardan bir tanesi. Bir ara kullanmıştım çok eskiden. Zannediyorum 2007-2008 civarları falan çok da emin olamadım. Ee, çok güzel konfig tool'ları vardı. Yeten other setup tool yastı galiba çok hatırlamıyorum ama daha diğer dağıtımlarda böyle güzel konfig araştırıyorken süslede güzel konflik araçları vardı. <gülüyor> Eğer bu dağıtımlarda hangisi hangisinden türede ne yaptığını etti ilginizi çekiyorsa ona da Linux Distro timeline'dan bakabilirsiniz. Şöyle görsellerde aratırsam direkt oradan zaten Wikipedia'da geldi de 1200'ü e 4814 piksellik bir İmaj açmaya çalışıyor bilgisayar şu anda. Baştaki Google'un keşinden geldi. Tekrar neyse Wikipedia üzerinden gidelim. Bakın 92'de başlıyor. Slack ve Linux. Dben, Linux. Kök dağıtımları görüyoruz. Red Hat. temel kök dağıtımlar burada. Peki Suse nerede? Bakalım bulabilecek miyiz kolay bir şekilde. Suse'ye de yine <gülüyor> açacağız. Çok bilgim yok. Ne zaman çıktı, ne yaptı, ne etti. Şuradan biraz kök olacağını düşünerek Suse'nin Şur demiş. Yine şurası 94 yılı falan herhalde. 92, 93, 94, 95 o yıllarda. Oldukça eski bir dağıtım. Çok dağlanmamış diğerleri gibi ama ee, köklü bir dağıtım. Gerçekten çok kararlı, sağlıklı bir dağıtım. <gülüyor> Arkasında firma var zaten. senin profesyonel destekte satın alınabiliyor. Pardus nerede dersek Pardus'a da bakalım. buradaki iki Pardus var. Herhalde biri eski proje. mu Evet bu asıl İlk başlanan Pardus projesi, burada bayağı bir orijinal Pardus vardı. Tübitak Gebze'deyken. Daha sonra Tübitak Ulakbim'e <gülüyor> geçince, şurada bakın Pardus, Debian tabanlı bir distro haline geldi. Peki Pardus'un durumu nedir dersek, şöyle Pardus'a da bakalım biraz. Halen güncellemekteymiş. Mesela ilk başta direkt bu bizi karşılıyor. Last Update. Oldukça güncel, canlı bir e, sistem. Status zaten aktif olarak yazıyor burada. E, günde 61 tane popülaritesi var. E, fena değil, güzel. İşte tak tarafından desteklenmektedir, geliştirilmektedir. Tübitak ULakbim tarafından. Sağ olsunlar. Amacı neymiş bakalım. <gülüyor> Kategori Desktop Light, Medium Server. Hem Powerless Server olarak, hem de desktop olarak, hem de USB bellekten açarak Live Medium olarak kullanılabiliyormuş. Sadece 64 litrelik işlemci destekleniyormuş. <gülüyor> Debian tabanlı olduğunu zaten görebiliyoruz buradan. İki tane e, brengi dalı var diyor. Bir tanesi kurumsal, bir tanesi de komünite. Şimdi topluluk sürümü olarak devam eder. Vesaire vesaire böyle. Burada da içerisindeki hangi bileşenlerin, hangi sürümlerinin ya da e, hangi, diyeyim, hangi, hangi paketlerin vesaire geldiği gibi bilgileri biraz böyle özetlemeye çalışıyorlar. <gülüyor> Aşağıda da yorumlar vesaire. Fardosu güzel bir işletim sistemi, belki biraz daha devlet desteği arttırılırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Birçok kurumda kullanılıyor. Daha fazla, daha yaygın kullanılması için ne yapılabileceğini çalışması lazım. Ee, benim bu konuda kişisel görüşüm de, insanların Linux'u yani kurumsal, yani kurumsal alanlarda diyeyim daha doğrusu, İnsanların Linux'u kullanmamasının hani birkaç tane sebebi var. Bunlardan en popülerleri de Microsoft Office doğrudan Linux tabanlı e, olmaması. Biri de özellikle Active Directory tarzında yöntem araçlarının henüz Active Directory kadar kolay ve nasıl diyeyim, global anlamda destek noktasında belki onun kadar yaygınlaşamaması. <gülüyor> Nedense Linux tarafında. Bu merkez yönetim sistemleri, domain yapıları biraz e, Microsoft kadar erken girmedi bu işe. Oldukça güzel projeler var aslında Türkiye'de de ama e, bunların belki de bir kamu desteğiyle, devlet desteğiyle biraz daha e, arkasında devlet durularak belki biraz daha yaygınlaştırılması sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii yoksunluk hani zorluğu. Teknik destek vesaire gibi konular da var ama onlara çok girmek istemiyorum. Yani onlar hani biraz da bize düşen görevler. Yani öğrenmemiz gerekiyor, öğreniriz tamam. Ama diğer konular, yani özellikle bu Microsoft Office bağımlılığı ve aktif direktörü tarzında bir sistemin olmaması kamu tarafında, kurumsal tarafta biraz daha kurumları zorlayan bir şey. Çünkü onun dışında birçok uygulama, yani oyunlardan bahsetmiyorum tabii ki ev kullanıcılar için tercih edilen ama onun dışında birçok uygulama e, tarayıcı üzerinden çalışıyor artık. Web tabanlı otomasyonlar üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla işletim sisteminin ne olduğu aslında çok önemli değil. Ofis konusunda ne yapılabilir? Eğer ki Ankara tabanlı bir e, kanun, kararname, genelge bir şey çıkarsa, mesela ofis dosya paylaşım platformu olarak bundan sonra işte Open Office açık dosya formatları, ODT, ODF kullanacaktır gibi bir şey olursa e, çok güzel olur. O zaman... Mesela bir yeri ODT dosya gönderirken karşı taraf düzgün açabilecek diye düşünmek zorunda kalmayız. Grab Boot Doader'ı yüklüyor mu diye soruyor. Yüklesin tabii ki. Yoksa sanal makinemiz açılmaz. Nereye yüklesin? Bizim zaten bir tane hard diskimiz var. Onu yüklesin. <gülüyor> ...tahmin ettiğinden çok çok çok çok çok fazla sürdü. Yani 10 dakika 15 dakikada bu işi bitiririm diye düşünüyordum. Gerçekten sanal makinenin kaynaklarını arttırmadığımı, bilgisayarındaki diğer çalışan... ...onlarca prosesi sonlandırmadan bu işe girdiğimi pişman oldum yani. Yani bitirmesi bile <gülüyor> yavaş sürdü. <gülüyor> çok uzun sürdü. <gülüyor> Pardus mesela sanal makine indirip kurabilirsiniz. Özellikle hiç e, denememiş arkadaşlar, görmemiş arkadaşlar. Çok büyük kayıp bence. Hele ki bilgisayarla ilgili bölümden mezun bir öğrenci arkadaşsa e, kabul edilemez yani. Bilgisayar programcılığı, internet teknolojileri, bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri vesaire gibi herhangi bir şekilde bilgisayarla alakalı bir bölümden mezun olup da e, Pardus'u ben görmedim demek gerçekten bence ayıp. Mutlaka bir sanal makine kurup denemenizi tavsiye ederim. Installation is complete, So, boot falan filan. Remove the installation media. So, de, bl, bl, bl, bl, bl, bl. Make sure to remove the installation media. Çıkartın diyor. Çıkartalım. Zaten kendisi çıkartmış herhalde. <gülüyor> sanal makineden sanal e, ISO imajı çıkartacak ama kendisi çıkartmış. Continue dediğimde düzgün bir şekilde açılmasını umut ediyorum. Sanal bilgisayarımın. 3, 2, 1, 0. O kadar uzun sürdü ki kullanacağı olarak ne yazmıştım diye düşündüm ya. Sanki yıllar önce <gülüyor> yazmışım gibi. E, Kuruldu. Bakalım önce bir internet çalışıyormuş öyle klasik hemen. Bakacağımız şeyler. Direkt Kale yazdım Enter'a bastım ama herhalde bir arama yapılandırılmamış gibi gözüküyor. Tamam, Google'u gördük çok iyi. Google yoksa internet yok gibi düşünüyoruz genelde. Ee, Google denedik. Başka ney deneyelim? Türkçe klavye deneyelim. Türkçe klavyemiz çalışıyor. Güzel. Ee, ...internet çalışıyor, Türkçe klavye çalışıyor. Bir de şöyle bir hızlıca göz atarsak... ...bilgi toplama vesaire... ...zafiyet analizi, ve uygulama analizi, parola ata, ...böyle bir sürü bir sürü kategorilerde araçlarımız var. Bir de bu e, imajlardan bahsederken, bahsetmiştim hatırlıyorsanız... ...işte 4 GB'lık yaklaşık olarak bir default imaj... ...bir de 10 GB'lık full imaj vardı yaklaşık olarak. Çok iyi hatırlamıyorum ama... ...onu kurarsanız biraz daha... E, Daha fazla araç gelecektir içerisinde. IP adresine bir bakalım. <gülüyor> 10.02.15 ETH0 Bir tane interfazimiz var zaten. IP adresi de VirtualBox'ın NAT modundayken default olarak verdiği IP adresi aslında. Yani VirtualBox'a hangi işletim sistemini kurarsanız kurun. NAT modunda kurduğunuz sürece ağ yapılandırmasını bu IP adresini alıyor. Eğer ki makineye ııı ee biraz daha interaktif bir şekilde kullanmak istiyorsanız sanal makineyi yani mesela paylaşılmış klasörler neden bahsediyorum? Şurada işte bir klasöre girdiğinizde Kali Linux içerisinde sizin kendi fiziksel bilgisayarınızdaki bir klasöre mount edilmesini istiyorsanız işte iki yönlü paylaşım ee, pano kopyalama clipboard kullanmak istiyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Ya da işte direkt drop gibi işler yapmak isterseniz bunların üçü içinde yapmanız gereken işlem şu guest additions dediğimiz misafir eklentilerini yüklemek. Bakın, device menüsünün altından insert guest edition cd image dediğimde, bir cd mount edildi arka tarafta. Bu cd'nin içerisine girdiğimizde, onu da göstereyim bari. <gülüyor> cd'nin içerisine girdiğimizde, Linux virtualbox.linuxeditions.run diye bir dosya var. Şöyle kopyalayayım onu, yanlış hatırlamıyorsam bu cd'den çalışmıyordu diye hatırlıyorum, çok emin değilim. Bunun Permission'la girip, zaten alo file to program diye, yani bunun çalışması için yetki hazır geldi. Bakalım direkt buradan çalıştır diyeyim. Çalışacak mı? Çalışmadı. Konsoldan denelim. Root olman gerekiyor diyor. Tamam. Root olup çalıştırdığımızda devam etmek istiyor musunuz? Vesaire vesaire. Bu neyi sağlıyor? Sanal makine ile fiziksel bilgisayarımın daha iyi anlaşmasını sağlıyor. <gülüyor> Bunu yaptıktan sonra mutlaka bilgisayarı yeniden başlatman gerekiyor diyor. Mesela e, sanal makineyi boyutlandırdığımızda, Şöyle biraz çekeyim. Sanal makineyi boyutlandırdığımızda, Bakın ortada sanal makine... Aha, geldi. <gülüyor> Screen size değişmemesi lazım diye hatırlıyorum. Bu şeyi kurmadan, guess imajı kurmadan. Aha, güzel. Eskiden olmuyor sanki. Şu Autorize Guest Display dediği zımbırtı ben ilk başta gelmiyordu diye hatırlıyorum ama çok emir olamadım. Şeyi de merak ettim. Share Clipboard B-Directional Dersen mesela acaba çalışacak mı? Çok merak ettim. Saat kula, Copy, Selection Mesela şu Burada var mı? Var. Kendi bilgisayarını ben deneyeceğim. Host Key'e bastım. Sanal Miker'den dışarı çıktım. Alt F2 dedim. Aha! Vallahi geldi. O zaman geçtiği için muhtemelen kuruldu. Hmm, yesütüsü evet bir şekilde kurul gelmiş. Demek ki ben sanal makineyi kurarken benim sanal makinede olduğumu anlayıp herhalde kendisi kurul diye düşünüyorum. Neyse güzel bir şey. Ee, kurmamıza gerek yokmuş. Dolayısıyla bu paylaşılmış klasörler vesaire gibi işlemlerde aslında kullanabilirmişiz. Paylaşılmış klasörler özellikle oldukça güzel bir şey. Yine aynı şekilde iki yönlü kopyalama güzel çünkü mesela kendi bilgisayarınızdan tarayıcıdan takip ettiğiniz bir dokümanı eee Linux, Kali Linux içerisinde de komutları uygulamak istediğinizde kopyala yapıştır yapmanız gerekiyor. Ve bu e, kopyala yapıştır açmazsanız eğer şuradaki işte shared clipboard'u açmazsanız eğer zor olabiliyor. <gülüyor> Burada bırakalım. Optical disk'imi çıkartayım. Kalemi kapatayım. Shutdown Kapaması bile. <gülüyor> Neyse. Haydi hoşça kalın.